kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi muzdarip olduğumuz bir konu var. Türkiye'de yapılan karavanlar. Türkiye'de yapılıp Almanya'ya getirilen karavanlar. Bu karavanların Alman normlarına göre yapılması gerektiği gaz tesisatı, elektrik tesisatı ve dolaplar. Dolapların kilitleri. Bize gelen araç Türkiye'de, Bursa'da yapılmış bir araç. Bursa'da yapılan aracın çok mu çok sorunu var, e, yaptıran arkadaş da burada TÜF'e giremiyor. TÜF alamadı hiçbir zaman. TÜF alamadığı için de karavan içinde aracı kayıtlı değil. Biz de araç geldiğinde gaz tesisatını komple Alman normlarına göre yapmaya çalıştık. Yaptık da önümüzdeki haftada TÜF'e girecek araç. TÜF için gerekli olan bütün her şey bizce okeydir sızdırmazlığını da test ettik. Sızdırmazlık da tamamdır. Bu normlar hakkında ben size kısaca bir bilgi vereyim. Gaz teşhisatı için olan gerekli normlar Almanya'da. iki tane gaz şişesi koyabiliyorsunuz. Toplam 22 kilo gaz kapasitesi olmak zorunda. İki tüp şişesinin içindeki gaz miktarı 22 kiloyu aşmayacak. Tüpler kesinlikle aracın içinde izole olacak, aracın içine hiçbir şekilde gaz sızdırmayacak bir şekilde yapılacak. Bunu videonun tamamında ekleyeceğim zaten ben göreceksiniz. Ve e, havalandırma deliği olması lazım. En az e, 5 santim, 6 santim civarında aşağıya veya aracın dışına bir şekilde havalandırma deliği yapmak zorundasınız. Tüp kutusunun içine, tüpün bulunduğu alana kesinlikle elektrik tesisatı yapılmayacak, aydınlatma dahi olmayacak. 2002 senesinden önceki araçlar 15 milibar şeklinde tesisat yapılıyor. 2002 üstü araçlarda 30 milibar tesisat yapılıyor. 10 senede bir gaz boruları değişecek, şöyle değişecek. Tüpten çıkan, tesisata gelen kısımdan bahsediyorum. 2 yılda bir de tüp kafası kontrol edilip değiştirilecek tüfe, tüfe girmeden önce, gaz tüfine girmeden önce. Gaz tüp kutusunun içinde de bulunan hortum 40 santimi geçmeyecek tüplere bağlanan toplam hortum uzunluğu. Gaz tesisatı 8 milim ya da 10 milim olabilir. Bakır boru, boru sağlıklı bulunmuyor, tüften geçmesi çok zor. Şöyle zor, bakır borunun esnekliği, yumuşaklığı açısından eğim yaptığı için siz onu bağlantı şeklini koyduğunuzda ben size o bağlantı şeklinde ekleyeceğim videonun devamında hepsi olacak. Ee, yamulma ihtimali çok yüksek ve izolasyonu çok zor. Sızdırmazlık olayı bakır boruda biraz daha zor oluyor. Çok işin ehliyseniz bu işi yapabilirsiniz bakır boruyla ama zor. Ee, yumuşak ve çabuk kırılıyor olması bakır boruların bu şekilde zaten istemedikleri bir materyal diyeyim. Bakır boru. Bunların özel gaz boruları var. Gaz boruları da şu şekilde bizim kullandığımız 8 milimde. Çünkü 8 milim olmasının da sebebi, ben size söyleyeyim. Eğer aracınızda bir tane gaz ocağı bir tane de az miktarda kullanacak gazı az miktarda kullanacak başka bir cihazınız varsa tüpten çıkıp vanalara gelen bölümü 8 milimle tamamlayabiliyorsunuz değil Ama bu işte Arabanın içindeki boyla dediğimiz ısıtıcı, su ısıtıcısı, ocak ve buzdolabı şeklinde eğer bir tesisat yapılacaksa şalterlere kadar, vanalara kadar 10 milim, 10 milimden sonra cihazlara dağılırken de 8 milim olmak zorunda. Güvenlik açısından ve basınç açısından çok önemli. Öbür türlü basınç düşecektir. tüm cihazları aynı anda çalıştırmaya kalktığınızda çalışmayacaktır. Gelelim... İkinci bir konuya arkadaşların yapmış olduğu araç, bu araç zaten nasıl yapılmış ben de bilmiyorum. Kullandıkları malzeme zaten çok kalitesiz, üstüne boya atılmış. Ahşap olarak da kontra kavak kullanılmış diyor ama zannetmiyorum ben ne olduğunu anlayamadım. Suntaya macun çekilmiş ve boyanmış olabilir. Bilmiyorum o kadar zahmetle de katlanırlar, moda bir maliyet sonuçta. Ama yapılan dolapların hiçbiri kilitli değil dolaplar sadece kıstırma kilit şeklinde yapılmış. Bunun da tüften geçmesi zor. Hepsi dolapların kilitli olması lazım. kaza yol esnasında bir şey dökülüp bize hasar verdiğinde, içerideki yolculara bir hasar verdiğinde bunu zaten sigorta hiçbir şekilde karşılanmıyor. Ya da yolda biri çevirdiği zaman kapakların açık olmadığı, yani olmadığını görünce sorun yaşarsınız. Daha başına gelmedi ama anlatılanlar böyle, kanunlar bu şekilde söylüyor. Üçüncüsü, araç yapılmış. İyi, hoş, güzel, karavan şeklinde olmuş gibi diyelim. Ama aracı biz söktüğümüzde, aracın ile mobilya arasında hiçbir izolasyon yok. Hiçbir izolasyon yok. Aracın dışı siyah boyanmış, yazın güneşi çektiğinde içeri durma ihtimaliniz yok. Dışarısı 30 derecesi, içerisi 40 derece olma ihtimali çok yüksek. Kışın da ona kez daha soğuğu fazlasıyla geçirecek diyebilirim. Arada izolasyon olmadığı için mobilya ile metalin arasında terleme yaptığı zaman küf yapacaktır. Küf yaptığı zaman da mobilyaları komple bozacaktır zaten. Araca camlar takılmış, kesilmiş camlar yan camlar takılmış. Cam macunlar ya da silikonlar diyeyim. Burada standartta uygun bir silikon değil, sert ve yapıştırıcı şeklinde kullanılmış. Ama burada aldığınız silikonlar size göstereyim bir tanesini. Dekalinin 8936 siyah silikonunu aldım ben bu hem izole ediyor suyu geçirmezliğini sağlıyor ikincisi yapıştırıyor hem esnek sakız gibi oluyor ne sıcaktan ne soğuktan etkilenmiyor bunu kullanmak zorundasınız aynı şekilde ekilerinize de tamamları burada kullanılan bir daha bir şey var yukarıdaki iki cam ama bu çok güldük buna. Almanya yapılmış olmasına rağmen aracın acil çıkış camı kullanılmış. Yani bunu Alman bir müşteri aldığında nasıl açıklarsınız, nasıl bir tepki verir bilmiyorum ama acil çıkış yazıyor. Otobüslerde galiba kullanılan ya da minibüslerde, midibüslerde. Ama hani komik, komple açılmıyor. Havalandırma yapmıyor. Yani araç zaten öyle bir yapılmış ki kesim şekli cama göre değil. Cama göre olmadığı için de kasıyor kendini, açılmıyor. Sürgülü cam yapılmış, sürgülü cam açılmıyor. Çok sorunları var. Tuvalet yapılmış, tuvalet kasetli tuvalet olması gerekirken tekne tuvaleti yapılmış. Yani bu Alman normlarına göre değil. Gri su var, siyah su var ondan sonra. Her yere boşaltamazsınız bunu, sorun yaşarsınız. Kamp yerlerin %90'ında yok. Ondan sonra elektrik tesisatı bir eve göre yapılmış. Karavana göre değil kesinlikle. Kullanılan... ...inverter olsun, tesisat olsun, aküter olsun çok fazla. Bu aracı çok çok fazla. Bir tane monokristal, bir polikristal iki tane panel kullanmışlar. İkisini aynı anda kullanmaların sebebi çok mantıklı gelmiyor bana. Biri monokristal ve sistem olarak farklılar. Biri güneşi dik aldığı zaman performans sağlar. Kimisi gün ışığını alır ve dolum sağlar. Niye böyle bir sistem kullandığımı bilmiyorum. Birisi ucuz, birisi pahalı. Herhalde ona amorti etmek için. Ondan sonra buzdolabı konmuş. Çok güzel buzdolabı. Büro tipi daha dörtü buzdolabı. Ne 220'den 12'ye çevrilmiş? Ne biçim? Şey, 220'ye bağlanmış. Yani bu da kışın zorluk yaşarsınız. İnvertör sürekli çalışacak. 220 sağlayacak. Ondan sonra şofren takılmış. Ev şofreni takılmış. Komik. Neyse ki onun bacası yapılmış aşağıya ve vahalandırması sağlanmış. Ondan sonra aracın dışında bir boya yapılmış, verniksiz boya yapılmış. Tırnağınıza bile hafif dokunduğunuzda boya kalkıyor. Bu arkadaş, yaptıran arkadaş 13.000 Euro para ödemiş firmaya. Firmanın ismini de açıklayacağım daha sonra. Ama tente alınmış, yani listede tente varmış. Tentenin ayakları takılmış ama tente yok. Klamanın tentesi sakılacakmış. Gazya ısrar tamamlanmamış. Bakır boru takmışlar 1.5 metre civarında. Ondan sonra bir tane de hortum takmışlar. Bu hortumları da dediğim gibi videonun devamında göstereceğim size. Kullandıkları evye seramik. Herhalde bir 20 kilo gelir. Tezgahın üstüne yapıştırmışlar. Kısa boylu bir arkadaş burada iş yaptığı zaman çok zorlanacaktır. Ben şöyle göstereyim size. Şu şekilde yükseklik ki benim boyum 1.75. Bu şekilde iş yapıyorsun. Bu abartı yüksek. İkisini de ocakla beraber evi yapıştırmışlar. Yapıştırdıkları için de yani bu sorun olduğu zaman bunu söküp yeniden yapıştırmanız lazım. Bu da bir iş. Ondan sonra tavan hiçbir izolasyon olmadığı için Birleştirme yerlerinde herhangi bir birleştirmek için aparat, aparat hiçbir şey kullanılmamış, yapıştırılmamış. Bir altta bir biri üstte duruyor. Biz bunu tavana yapıştırdık tekrardan. Şu anda presledik. <gülüyor> 2-3 saat içerisinde komple düz bir şekilde kalacaktır. Ondan sonra su deposu kullanılmış. 250 litre su deposu kullanılmış. Bu 250 litre su karavanlar için çok fazla. Bu tarz karavanlar için çok fazla. 3 tutunun karavanlar için çok fazla. 250 litre suyu doldurduğunuz zaman 250 kilo artı kilodur. Bunu da yüke biner. Yolculuk esnasında doldurmanın da bir anlamı yoktur. Yani size aslında 100 maksimum 120 litrelik bir su deposu fazlasıyla yeter. Yani zaten normlara baktığınız zaman standartlar bunlardır. Almanya'daki aldığınız karavanların %90'ında 100 litre, 80 litreden başlar, 120 litreye kadar gider, 3,5 tonların üzerinde de 200 litreye kadar çıkıyordur ondan sonra araç başka döşemeler yapılmış aracın önünde. Döşemelerde ne iyi diyebilirim ne kötü diyebilirim ama dönerlik koltuk yapılmış. Sürücü ve sürücünün yanındaki koltuğa. <gülüyor> dönerli mekanizmanın çubuğu yaklaşık bir 20-25 cm öne doğru gidiyor. Yani ayağınızı sürekli vurabilirsiniz. Yani bu da çok komik geldi. Bunun yan tarafa ya da önüne daha kısa bir şekilde elle tutulur şekilde yapılması daha mantıklı bir yerdi. Onu da koyacağım videoya. Yani ya da şurada yukarıda bir yerde görüyorsunuzdur. Valla arabanın artısı var diyemem. Eksisi çok anlattıklarım. Ne diyebilirim ki başka araçta? Araç kapı kaplamalarını yapmışlar. Suntadan. Ama araç Hiçbir çok şekilde izole olmadığı için su alıyor kapı fitillerinden ve kabarmış komple. Araç sıfır olmasına rağmen yeni teslim edilmiş bir araç hiç kullanılmamış, içinde hiç yatılmamış. Kapı döşemelerini de değiştirdik. Gaz tesisatını yaptık. Televizyon ve anten taktık. Elektrik tesisatını elden geçirdik. Banyosunda sadece bir tane küçücük lavabo ve tuvalet konmuştu. Ona aynalar ve dekor şeklinde biraz banyoya benzetmeye çalıştık. Nişler var. Lavaboların içine böyle kalibutur görünümde stickerlar yaptık. En azından bir albenisi olsun diye. Başka yapabildiğimiz kullanılan yan perdeler sineklikler. Türkiye'deki bütün yapılan araçlarda görüyorum artık. Saçma sapan iş sağa sola açılarak. Abi. Bu Almanya, Almanlar salak herhalde. Hiçbir şekilde düşünemiyorlar. Yaptıkları karavanda yukarı aşağı yapılır. Yukarı aşağı yapılmanın sebebi de güneşten korunmak için sinekliği kullanabilmektir. Bunu bu şekilde yaptığınız zaman ne güneşten korunabilirsin, ne sinekliğin tam çalışmış olur. Yani sana randamanlı bir şey verir. Bu şekilde yanlış. Zaten yapılan sineklikler öyle bir kastırılmış ki döşemeler tarafından çok sağlıklı yürümüyor. Işıklar yapılmış, dokunmatik. Çok güzel. Beyaz ışık. Ben beyaz ışığa karşıyım. Gün ışığı olması daha mantıklıydı. Gömme ile çerit yapılabilirdi aydınlatma için. En azından bir ayarlı bir sistem yapılabilirdi. Akşamları loş bir ışık sağlanıp e, içeride konaklanabilirdi. Ama arkadaşlar bunu istememişler ya da yapamamışlar. Elektrik tesisatını öyle bir yapmışlar ki kablolar geliş güzel atılmış. Hiçbir şekilde toplanıp izole edilmemiş. Ee, araç yürüdüğü zaman zaten her yerinde kesikler var. Saçları kesmişler. onun onları sürttüğü zaman iki gün sonra izolesi gidecektir. Kısa devre yapacaktır. Araçta yanma söz konusu olabilir. Ondan sonra da görüyoruz çeşitli videolar hmm. Türkiye'deki arkadaşlarla. Eyvah karavanımız yandı. Neden olabilir? Ne oldu? bilmem ne. Ettiği. Kullanılan kabloların hiçbiri yanmaz değil. Kullanılan kablolar 0.75 çarpı iki kablolar kullanılmış 190 izolesi çok zayıf kablolar en ucuz kablolar ve bunları şimdi ben komple ama en azından gözden geçirip bir şey sağlıklı şekilde demirleri sürtmeyecek şekilde yapmaya çalıştık tekrardan kablo kanalları ile biraz bas etmeye çalıştık başka size anlatabileceğim ne var prizler kullanılmış 220V USB prizler kullanılmış Bunlar ev prizleri arkadaşlar. Bunlar karavan için uygulanmış bir prizler değil. Saçma sapan görüntü sağlıyor. Bu kadar iri ve ev için olan prizler hem görüntü kirliliği yapıyor hem araç için bence uygun değil. E, araçta kullandığınız zaman karavanda, karavancılıkta kullandığınız cihazların %99'u, %100'ü hatta 12 volt olmak zorundadır. Siz kısıtlı alanda kısıtlı şeyler yaparsınız. Evdeki konforu hiçbir zaman bulamazsınız. Bu konforu bulmak için 12 volt cihazlar vardır. Bunun sıvı ısıtıcısı olsun, kettle'ı, e, kahve makinesi olsun, e, ne bileyim, her şey için düşünebiliriz bunu. Buzdolabı olsun, su pompası olsun, yani karavan için gerekli bütün elektronik eşyaları 12 volt olarak var. Biraz pahalıdır. Tamam, normal cihaz alırsınız atıyorum 10 euroya onu alırsınız 20 euroya ama bir kere alırsınız garantili alırsınız ve kullanırsınız bu kadar aküde aracınızda ağırlık yapmazsınız bir aküde yeterlidir kullandığınız şeye göre e, siz kalkıp bir 220 volt buzdolabı kullanacaksanız hiçbir anlamı yoktur bunun bence karavanda e, adamlar 3 sistem buzdolabı yatmıştır amonyakla çalışan gazla çalışır 12 voltla çalışır 220 ile çalışır Otomatik sistemdir zaten, arabayı çalıştırdığınızda 12'ye geçer, 220'yi taktığınızda 220'ye geçer, diğer zamanlarda da gaza geçer, durduğunuz zaman. Yani e, bu sistemler varken Türkiye'deki arkadaşlar niye böyle bir şey kullanıyorlar? Tamam Türkiye'de Euro çok yüksek olabilir ve maliyetler hakikaten yüksek olabilir ama yaptığınız karavan da, karavan olmuyor bu durumda. Bana göre küçücük bir kulübe statüsünde, bir köy evi statüsünde yapıyorsunuz siz bunu. Yapılan mobilyaların aralarında hiçbir şekilde isteme payı yok. Vidalanmış. Bu araç yürüyen bir ev düşünün. Yarın öbürsü gün sürekli sürtmeden dolayı ağaçların hepsi patlayacaktır. İki kere çukura girdiğiniz zaman vida yerlerinden atacaktır ya da patlayacaktır. Bunlar hiç düşünülmemiş. Direkt tahtayı tahtaya, tahtayı saça, hiçbir araya fitil, ıvır zıvır, esneklik sağlayacak bir durum konulmamış. Bana göre yanlıştır ve sağlıklı değildir ve ömrü yoktur bu işin. Sürekli yol alacaksınız aracınızda. Hele ki Türkiye'de bu tarz aracı kullanacaksınız. Köy yollarına girdiğinizde e, size verebileceğim şey maksimum 6 aydır. 6 ay sonra mobilyalar patlamaya başlar. Ondan sonra başka ne söyleyebilirim size? Su deposu yapılmış araca. 250 dediğim gibi. Su deposunu tahliye bölümü komple iptal edilmiş. Kışın araç dışarıda duracak, kullanılmayacaksa araçtaki 200 litri donması demek o, bundan deponun patlaması demek. Çünkü kullanılan depo, standart, normal depo. Ee, karavan deposu da değil. Ee, komik, bence genleşecektir, patlayacaktır. iki gün sonra arabaya bindiğinizde hiçbir tesisatta, hiçbir şey sağlıklı çalışmayacaktır. Tesisatta aracın dediğim gibi suyunu boşaltacaktık. Hiçbir şekilde boşaltamadık. Biz de kör kapatıp pompayı da iptal edip o şekilde bir çözüm bulup stay saatini gözden geçirdik. Biliyorum bu aracı çok kötüledim ama hakikaten kötü. Yani yapılmış kötü araçlardan biri herhalde arkadaşlar ilk defa yaptığı bir araç. Ama bu şekilde eğer yürüyecekseler bence karavancılık Adana hiçbir şey yapılmıyor. Ee, karavancılık sektöründe de uzak kalsınlar, çiğ şey atmasınlar, gitsinler. Tiny House yapsınlar, daha mantıklı geliyor bana. Köy evi yapsınlar. Benim gibi kullanılan malzeme kötü. Araç bitirilmiş, teslim edilmiş. Ee, çekmeceleri ve dolap kapaklarını söktüğümüz zaman e, alt tarafta gözükmeyen bölümlerde yapılmış olan işçilikten kalan talaşlar, tozlar, pislikler, hepsi duruyor. Yapıştırıcı dökmüşler alaç dökmüşler, bırakmışlar. Hiçbir temizlik yapılmadan araca teslim etmişler. Hani başka ne diyebilirim size? Başka da söyleyebileceğim bir şey yok yani. Bu kadar. Kavata bilsin. Evet arkadaşlar. Yapmış olduğumuz gaz tesisatında L'lerle köşeleri birleştiriyoruz. İlk önce bu gaz pasta dikleri, diktüm pasta dikleri yani e, sızdırmaz macun gibi bir şey deniyor. Bununla gaz tesisatının vida yerlerine bununla bu şekilde şimdi bu olayın bir de püf noktası var. Bilmeyen arkadaşlar en azından öğrenir. Şimdi şunu yapalım biz. Bulduğunuz boruyu şu anda size göstermek için yapıyorum. Şunun somonunu şu şekilde geçiriyoruz. Şunun dişlisinde bu şekilde geçiriyoruz. Şunu içeri oturtup bunu sıkıyoruz. Elle sıktığımız zaman sıkma mesafesini tam sıktığında elle kalemle bir tane asetatlı kalemle şu şekilde bir işaret koyuyoruz iki tarafa koyduğumuz işaret şu şekilde bir bir buçuk tur çevirdiğimiz zaman sıkmış oluyor artık hiç şey yapmanızı gerektirmiyor. Bir, iki. gaz tesisatı yapılmış olan boru. Bakın Allah aşkına. Şu şekilde. Yani. Kullanılan boru. Şu gaz borusu diye kullanabilirsiniz. Ama bu değil abi. Yani şuna bakın. Yani. Gaz olarak kullanılan canınızı emanet ettiğiniz karavan imalatçılarının yaptığı iş abi.